Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgenlerin 10. videosundayız. Üçgende benzerliğin de 3. videosundayız. Yani son videosundayız. Ne anlatacağız? Benzerlik oranı çevre ve alan ilişkisinden bahsedeceğiz sizlere. Evet bu dersin PDF'ine açıklama kısmındaki linke tıklayarak benzerlik pdf'ini, benzerlik başlığını göreceksiniz. Oradan çıktısını alabilirsiniz. Ama daha önceki benzerlik videolarını da böyle indirdiyseniz gerek yok. Orada bütün 3 tane videonun PDF'ini zaten paylaşmıştım. İlk defa izliyorsan o PDF'i de indirebilirsin. Sonra ilk PDF'den başlayabilirsin. Yani benzerlik birden de konu anlatımına başlayabilirsin. Üçten başlama da tamam mı? Evet gençler ne yapıyoruz o zaman? PDF'i çıkarttıysan Önünde hazır bir vaziyette duruyorsa hadi bakalım dersimize başlayalım. Benzerlik oranı çevre ilişkisi benzerlik oranı çevreleri oranına eşittir. Alan ilişkisi de ne oluyor? Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit oluyor. Şimdi ABC üçgeni ile DF üçgeni benzer verilmişse eğer burası nokta burası çizgi burası çift çizgiyse DF şeklinde gideceğim nokta çizgi çift çizgidir. Bunun biraz büyüğü ya da küçüğü diyebiliriz bu üçgen aynı üçgen değil. E Eşlikte de zaten benzerlik oranı 1, çevreleri oranı eşit. Benzerlik oranı 1 ise alanlar oranı da 1 bir bölü 1'den, 1 bir bölü 1'in karesinden 1 geliyor zaten. Eşlikte de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. E burada arkadaşlar şu açıları da yazmak da önemli. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi benzerlik oranı k ise, yani atıyorum benzerlik oranı k ise eğer burası a, burası b, burası c iken, burası a, k, burası bk, burası da c, iken Benzerlik oranı buradan buraya baktığın zaman K değil mi? Kaysa çevreleri oranı da K kattır. Çünkü niye? Birinin çevresi A, B, C diğerinin çevresi A, K, B, K, C, K olduğundan dolayı K oluyor. Evet çevreye bak. Çevre 1 A artı B artı C. Çevre 2'ye baktığın zaman A, K artı B, K artı C, K yaptı. Yani K parantezinde A artı B artı C oldu. Çevre 1'in K katı olmadı mı bu? Evet. Evet, çevreleri oranı gerçekten benzerlik oranına eşittir. Yani zaten uzunlukla alakalı her şey benzerlik oranına eşittir. Mesela çevreleri oranına eşit ya aynı zamanda yükseklikler oranına da eşittir benzerlik oranı. Ama aynı açılardan çizilmesine dikkat edeceksiniz. İşte kenar ortaylar oranına da eşittir. Açı ortaylar oranına da eşittir. Ama buradan B açısından çizilen açı ortaylar, E açısından çizilen açı ortaylar oranı benzerlik oranına eşittir. Yani bu söylediğimiz şey uzunluklarla ilgili bir şeydir. Çevre, e, benzerlik oranı hem çevreleri oranına eşittir. Çünkü uzunluk var işin içerisinde. Hem de açı ortaylar oranına, yükseklikler oranına, kenar ortaylar oranına eşittir. Yalnız bu saydığım yardımcı elemanlarla aynı açılarda çizilmesine dikkat edeceksin. Tamam. Peki hocam benzerlik oranı niye alanlar oranına eşit oluyor? Şimdi dikkat et. Bu birinci üçgenin yüksekliği h ise eğer. ikinci üçgendeki yükseklikte h k olmaz mı? Çünkü benzerlik oranı k katı. E burası h iken burası hk'dır k'dır. Birinci üçgenin alanı şu üçgenin alanı ya da şu üçgenin alanı nedir? AK çarpı HK bölü 2. Öbür üçgenin alanı nedir arkadaşlar? A çarpı H bölü 2. Hocam AH bölü 2'ler gitti. Ne geldi? K kare geldi mi? Geldi. Evet. Bu K kare eşit oldu. Demek ki benzerlik oranı K ise yani şunun şunun oranı K ise benzerlik oranı K oluyor. E benzerlik oranı K ise alanlar oranları ne oluyormuş? K kare olamış. Yani benzerlik alan ikisi Benzerlik oranının karesi alanlar oranında eşit oluyormuş. Hatta burada özel bir durum var. A, 3A, 5A, 7A, 9A diye gidiyor bu. Bunlar birbirine eşit olduğunda. Niye? Bak şimdi dostum. Şuraya baktığın zaman 1 bölü 2 oran var evet. 1 bölü 2 oran. Normalde bu üçgenle büyük üçgen benzer değil mi? Evet. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. A dersen tamamı 4A yapacak. 3A kaldı. Ya da hocam 1 bölü kaç oran var burada? 3 1 bölü 3 oran sen normalde bunu ezberlemek zorunda değilsin. A, 3A, 5A, 7A, 9A bunlar eşit olduğunda özel bir durumdur bu. Sen kendin benzerlik yöntemiyle de bunu bulabilirsin. 1 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9. Hocam buraya A dersem şu 1 bölü 3 3'ü dedik ya şunun tamamı 9A yapacak. Hocam 4A'sı buraday, buradaysa buraya da 5A kaldı diyebiliriz. Ve devamını yine böyle devam ettirebiliriz arkadaşlar. İşte 1 4'ün karesi 1 bölü 16 A ise 16A olacak. 7A kaldı. İşte 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25. A ise 25A yapacak. Buraya da 9A kaldı diyebiliriz. Ve böyle tek sayılar halde gittiğinde hani pratiklik sağlaması açısından çok elzem bir durum mu? Kesinlikle bilmeniz gereken bir durum mu? Değil. Benzerlik oranı karesinden zaten sonuca çıkartıyorsunlar, Sonuca ulaşıyorsun daha doğrusu. Tamam. Evet gelelim şimdi örneklere. ABC ve KLM üçgenleri benzer verilmiş. Hemen şekli öylesine bir çizelim. ABC ve KLM. İşte biri daha küçük falan filan. Rastgele çizdik. Şimdi ABC ve KLM'ye benzer diyor ya. Şu benzerliği şöyle koyayım. ABC nokta çizgi çift çizgi diye gittiysek. Burada da KLM'de de nokta çizgi çift çizgi diye gideceğiz. KM uzunluğunu 6 vermiş. Çizginin karşısı burada 6 ise. Burada da AC isteniyor çizginin karşısı. E o zaman şurada ABC'den KLM'ye benzerlik oranı. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı değil midir? Evet. X bölü 6 benzerlik oranı. Ne eşittir? Çevreleri oranına eşittir. E çevreleri de burada vermiş aslında. Çevre KLMN'ye K dersek çevre ABC'de 3K değil mi? Evet. ABC'den KLMN'ye bir benzerlik kurduk burada. O zaman benzerlik oranı X bölü 6. ABC'nin çevresine 3K bölü K. Yani çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. Sadeleştirdiğimiz zaman da X'i buradan kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Örnek 26-18 çıktı. Geldik örnek 27'ye. Şimdi BE uzunluğu K iken BC uzunluğu 3K verilmiş. Burası K iken tamamı 3K verilmiş. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 2K oldu. Şimdi ABC üçgenin çevresi verilmiş. Arkadaşlar şimdi temel orantı var burada. Evet temel orantıdan da yapabilirsiniz. Ya da temel orantınız bahtı şu üçgenle büyük üçgen benzer değil mi? Benzer. Benzerlik oranı K bölü 3K değil mi? Evet. E, büyük üçgen çevresi 3K ise yani büyük üçgenin çevresi 60 ise o zaman 1 bölü 3'ten dolayı küçük üçgenin çevresinde 20 diyebiliriz. Ya da temel orantıdan da gidebiliriz. Şimdi burası K 2K yazdık mı? Yazdık tamamı 3K olduğundan. Burası A iken burası 2A değil midir paralellikten dolayı? 1'e 2 1'e 2 koldan kola geçiş. Evet. Eee temel orantıdan dolayı 1 bölü e 3 oran var. Yani burası da B iken burası da 3B olmak zorunda mı? Evet. Şimdi bak benzerlik oranından değil de temel orantıdan yapmak istedim bunda. Adam bana neyi vermiş? ABC'nin çevresini vermiş. Nedir o? 3A, 3B, 3K değil mi? 3A, 3B ve 3K'nın toplamı kaç verilmiş? 60. A artı B artı K kaç yapıyor o zaman? 20 yapıyor. BD'nin çevresinde ne yapacak o zaman? BD'nin çevresinde A artı B artı K olduğundan cevap 20 yapacaktır dostlar. Geldik örnek 28'e. ABC üçgeni ile ECD üçgeni. Bak dikkat et şuradaki üçgen ile hangi üçgen benzer verilmiş? Buradaki üçgen verilmiş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle açıları yazma alışkanlığım var. İşte ABC nokta çizgi çift çizgi diye gitmişken şu şekilde nokta çizgi çift çizgi diye gitmişken ECD'de de ECD'de de nokta çizgi çift çizgi diye gittim. Sonra ne yapacağız? ABC üçgenin çevresini vermiş bize. İstersen kenarları tek tek bulabilirsin. Hocam burada A, nerenin çevresi? ABC'nin çevresi verilmiş. Valla benzerlik kuramıyorsun burada. Bak. Noktanın karşısı 3, noktanın karşısı yok. Çizginin karşısı 6, çizginin karşısı yok. Çift çizginin karşısı 5, çift çizginin karşısı yok. Gördün mü? Klasik benzerlikte yapamıyorsun. Ama ABC üçgenin çevresini vermiş. E, sarı üçgenin de çevresi var. Çevreler oranı benzerlik oranına eşittir. Ve benden X isteniyor. X burada çizginin karşısındadır ya. O zaman çizginin karşısındaki X artı 5'in... Çizginin karşısındaki 6'ya oranı benzerlik oranıdır. Benzerlik oranı kurabileceğimiz bir kenar uzunluğu yok. Ama ABC üçgeninin çevresini 28 vermiş. Benzerliğe de abc'den başladık ya çevreler oranı 28 bölü. Bunun çevresi kaç yapıyor? 14 yapıyor arkadaşlar. Sadeleştirdiğin zaman 2. X artı 5 eşittir 12 ise. x'i de böylelikle kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Örnek 28, 7 çıktı. Çevreler oranı benzerlik oranına eşit kardeşim. Evet geldik bir sonraki soruya. E içte içen çemberin merkezi demiş. Şimdi gençler içte içen merkezi. Bu, Şeyde görmüştük. Söylemiştik biraz. Hani iç açı ortayların kesim noktasına ne diyoruz? İstiyet i̇şte çemberin merkezi adını veriyoruz. Yani burası ne demekmiş arkadaşlar? Burası işte merkezi. iç açı ortayların kesim noktası. Gerçi açı ortay konusunda da göreceksiniz bunu ama olsun. Yani buradan B'den gelen bunu kullanmam lazım benim. B'den gelen E'den geçiyorsa açı ortay olacak. C'den gelen E'den geçiyorsa açı ortay olacak. Buradan gelen de ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Hocam bu açı ortay. Hocam bu açı ortay. Hocam aynı şekilde bu da nedir? Açı ortay olmak zorunda. E adam bize paralellikleri vermiş. O paralellikleri ben kullanacağım. Nasıl kullanabilirim paralellikleri? Bak şununla şu paralel verilmiş. Hem paralellik hem açı ortaylık aynı anda olunca Z'yi kullanın demiyor muyuz? Bak nokta noktaya nokta oldu. Yani şurada bir ikizkenarlık çıktı. Hocam 5 gen burası da 5'dir. Şurada da şunlar birbirine paralel verilmiş. Hocam şöyle Z'den dolayı burası da çizgi oldu. Çizgiye çizgi oldu. Burası da 7 oldu. Ama hala daha soru çıkmıyor soru çıkmıyorsa şeye bakacaksın neye bakacaksın açılara da dalacaksın diye söylüyorum. E ben buraya alfa alfa dersem şununla şu paralel ya yöndeşitten dolayı 2 alfaysa burası 2 alfa. Buraya beta beta dersem hocam 2 betaysa şununla şu paralel ya yöndeşitten dolayı 2 betadır burası da. E 2 alfa 2 beta 3. açı çift çizgiyse büyük üçgende de 2 alfa 2 beta var burası da çift çizgi olmak zorunda. Yani bu küçük üçgenle büyük üçgen ne oldu arkadaşlar benzer. Bütün açılar birbirine eşit. 2 alfa 2 beta çift çizgi. 2 alfa 2 beta çift çizgi oldu. ABC üçgenin çevirisi soruluyor bana. Şimdi benzerlik oranına bakalım. Çift çizginin karşısı 6 bölü. Büyük üçgende de çift çizginin karşısı var. O da kaç? 18 mi? Evet. 5-6-7'nin toplamı 18 yaptı. Benzerlik oranı 6 bölü 18. E sen direkt 2 alfanın karşısı yani 1'e 3 oldu. 2 alfanın karşısı 7 ise 2 alfanın karşısı. 1'e 3'ten dolayı 21. 2 betanın karşısı 5'ken 2 betanın karşısı 15 bulup sonra çevrelerini toplayabilirsin. Ya da benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranı eşit değil midir? Evet. E küçük üçgenden büyük üçgene benzerlik oranı bulduk ya. 6 bölü 18. Aynı zamanda çevreleri oranına eşittir. Bunun çevresi kaç? 7, 5 daha 12. 18. 18 bölü çevre 2. Yani çevre ABC'ye eşit olacaktır. Hocam sadeleştirelim böyle. Sadeleştirdiğimiz zaman 1, 3, o zaman çevre 2 neye eşit oluyor? 3 ile 18'in çarpımına yani 54'e eşit oluyor. Örnek 29'u böylelikle 54 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi burada taralı bölgenin alanı kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Tamam daha alan konusunu görmedik ama 8'den hatırlıyorsunuzdur. Belki bazı arkadaşlarınız görmüştür ama bir üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir dik üçgenin alanı da neydi hatırlatayım. A çarpı B bölü 2 eşittir. Şimdi benzerlik alan içkisinde benzerlikte göstermek çok çok daha mantıklı. Alanda da gösterebilirdim ama hani benzerlikte sıcağı sıcağına gösterelim. En azından alanın ne olduğu çok basit. Ya taban çarpı yükseklik bölü 2 yani şöyle tabana ait yükseklik belliyse A çarpı H bölü 2. Ya da dik üçgende nedir? A çarpı B bölü 2 dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Tamam mı dostlar? Evet şimdi gelelim şuraya. Hocam 90'lara ama uçuyor uçuşuyor burada. E, o zaman alfa beta alfa 90'sa beta. Şu üçgenle büyük üçgenle oldu, benzer oldu. E. şimdi ben aslında şu üçgenin alanını bulabilirim. Şu üçgenin alanı nedir? 8 çarpı 10 bölü 2 alan isteniyor benden. O yüzden, bu da kaç yaptı? 40 yaptı. Hocam, buradaki alan 40. Tamam, bu alan 40. Bunu bulduk. E şimdi ne yapacağız? Hocam, alfa'nın karşı 8, alfa'nın karşı 20 deyip ondan sonra beta'nın karşı 10 ken, beta'nın karşı şu kenarı bulup. Büyük üçgenin alanını bulabilirsiniz. Büyük üçgenin alanından da 40'ı çıkartıp buraya bulabilirsiniz. Ya da benzerlik oranı nedir? Alfanın karşısı 8 bölü alfanın karşısı 20. 8 bölü 20 yani kaç yaptı? 4'e böl 2, 4'e böl 5. Benzerlik oranı 2 bölü 5. Benzerlik alan ilişkisi neydi? Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. 4 bölü 25 eşittir. Yani burası 4 iken bak şu üçgenle büyük üçgen benzer dikkat edin. Burası 4 a'yken burası 25 a diyemeyiz. Neresi 25A olacak? Burası 4A'yken tamamı 25A olacak. Buna dikkat. E O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Burada işlem hatası yapmadık değil mi? 4'e böl 2, 4'e böl 5 yok. E, benzerlik oranı 4 bölü 25. Burası 4A'yken tamamı 25A. Buraya kaç A kaldı o zaman? 21A kaldı diyeceğiz. Bizden de ne isteniyor? Taralı A. Yani 21A isteniyor. A kaçtı? 40'tı. O zaman A yerine 40 yazarsak 21 çarpı yok. 4A 40'a eşit. Dikkat. 4A eşittir 40 ise A'yı buradan kaç buluruz? 10 buluruz. A yerine 10 yazarsak cevap 21 çarpı 10'dan neye eşit olacaktır? 210'a eşit olacaktır arkadaşlar. Evet bu şekilde benzerlik ve alan iç içe geldiği zaman benzerlik alan ilişkisini benzerlik oranının karesinden bulabilirsiniz. Mesela burada BD uzunluğu K burası da 2K verilmiş. Hocam burası K iken AD uzunluğu 2K verilmiş. Normalde bak benzerlik var mı? Temel orantıdan dolayı var. 2 bölü 3. Benzerlik oranı karesi. 4 bölü 9. Hocam burası 4A iken burası 9A değil. Dikkat. Benzer olan üçgenler biri bu. Biri de büyüğü değil mi? Evet. Yani burası 4A iken tamamı 9A olacak. Dikkat et buraya 5A kaldı. Tamamı 9A olduğundan dolayı. E, adam bize bunu 15 vermiş. 5A eşittir. 15 ise A buradan 3 çıkar. Alan A, D, E isteniyor. 4A isteniyor. A yerine 3 yazarsam. 4 kere 3 12 çıkar arkadaşlar. Evet, cevap 12 oldu 31. soruda geldik 32. soruya. Evet, burada oranlamalar verilmiş. Kaçta birleşiyor bunlar altta. Hocam 3k, 2k ve k. Evet, GC k, EG uzunluğu 2k, AE uzunluğu da 3k verilmiş. Benzerlik alan işkise. Ne var burada? 3 bölü 5 karesi nedir? 9 bölü 25. Yani burası 9a iken burası 25a değil. Dikkat. Tamamı 25A olacak. 25'ten 9'u çıkartırsan kaç yapıyor? 16A. Buraya 16A kaldı. E hocam 3 bölü tamamı. 3 bölü 6 değil mi? Evet. Hocam sadeleştir. Ya burada 9A'yı yazdık ya. Sadeleştirmeyelim. 3 bölü 9'un 3 bölü 6'nın karesi kaç yapıyor arkadaşlar? 9 bölü 36 yapıyor. Yani burası 9 iken tamamının ne yapması lazım? 36A yapması lazım. Benden de tamamı isteniyor zaten. Arkadaş 16 A'yı kaç bulduk? 48. A buradan kaç gelir? 3. Bizden ne isteniyor? 36 A isteniyor. A yerine 3 yazarsak 36 çarpı 3'ten cevabı da kaç buluruz? Ee, 6 kere 3 18 108 olarak buluruz. İşte benzerlik alan ilişkisi dediğimiz olay bu arkadaşlar. Tamam mı gençler? Evet geldik şuraya. Ne demiş? A E F, D, dörtgenin alanını oranlamalara bakalım öncelikle. Burası K iken burası kaç K? 3K. AD uzunluğu iken BC uzunluğu da 3A mı? Evet. Burayı 3A yazdım. AD'ye A yazdım. AE'ye K yazdım. BE'ye de 3K yazdım. Şimdi burada böyle bir şey sorulmuş bana. Arkadaşlar ne yapabiliriz biz burada? Hocam içeriden hani temel orantı oluşturalım dersek burada sıkıntı yaşayabiliriz. Sebep? Ya hocam şuradaki alanı parçalıyoruz. Parçalamadan daha rahat bir şekilde daha bir şekilde yapalım diyebilirsiniz. O zaman burada Yukarı doğru tamamlama işi sanki daha kolay gelecek. Evet uzunlukla ilgili bir şey vermiş olsaydı içeriden temal oluşturabiliriz. Hatta uzunlukla ilgili bir şey sorulduğunda biz şunu şu şöyle tamamlayıp da yine temal yapabiliriz arkadaşlar. E şimdi şuradaki benzerliğe bakarak da bak dikkat şu a ve 3a hocam bunun bunun oranı a bölü 3a. Eee hocam o zaman burada şunun şuna oranı da a bölü 3a mı olacak? Evet ben buraya x dersem. A bölü 3A eşittir. X bölü neye eşit olacak? X artı 4K'ya. X artı 4K'ya eşit olacak. Ya da hocam burası A bölü 3A'ya. Burası da X'e. Burası 3X olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? Buraya 2X kaldı diyebiliriz. 2X 4K ise X'i de ne buluruz arkadaşlar? X'i de 2K olarak buluruz. Burada da işlem yapsan aynı şekilde. X'i 2K bulacaksın. Evet buraya 2K bulduk arkadaşlar. Şimdi alan dağıtımı yapacağız. Ya alan dağıtımı derken benzerlik alan ışkısı. Benzerlik oranı. Bak şimdi dikkat. Hocam 2 bölü kaç oran var? 3 oran var. 2 bölü 3'ün karesi nedir? Hocam 4 bölü 9. Yani burası 4 a ayken tamamı 9a olacak. Buraya 5a kaldı. Sonra şuraya bakacak olursak 2 bölü kaç oran var? Şöyle bakacak olursan. 2 bölü tamamını say. 3 6 mı? Evet 2 bölü 6 oran var. Sadeleştirme yapmayalım. Şuraya 4a yazdım ya. Karesinden 4a geldiği için o yüzden sadeleştirme yapmıyorum. 4A bölü 36A olacak. Yani tüm alan 36A mı olacak arkadaşlar? Evet. E 4, 5 daha 9'u buradaysa o zaman 36'dan 9 çıkartırsak buraya kalıyor. Ne kalıyor? 27A kalıyor. Değil mi? Evet. Adam bana ne vermiş? A, E, F, D, dörtgenin alanını vermiş. Yani 5A'yı adam bana kaç vermiş? 10 vermiş. Buradan A'yı 2 buluruz. Bizden de taralı bölgenin alanı isteniyor. Yani 27A isteniyor arkadaşlar. 27A'da neye eşit olacaktır o zaman? 27A'da A yerine 2 yazarsak 54'e eşit olacaktır. İşte benzerlik alan ilişkisiyle ilgili sorular bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Yani dediğim gibi benzerlik üçgen yoksa benzerliği biz de kendimizde oluşturabiliriz. Zor bir soru mu? Evet bir tık zor bir soru. Yani alanı görseydik belki daha net bir şekilde daha kolay bir şekilde yapabilirdik aslında ama... Burada göstermek istedim. Çünkü benzerlikle alan ilişkisinin kopmamasını istedim böyle. Hemen benzerlik sıcağı sıcağına göstermek istedim. Evet geldik örnek 34'e. D ile BC birbirine paralel verilmiş. Bunlar paralel. DG'yi 12 vermişler. Alan olarak GBF'yi 27 olarak vermişler. Sonra neresi? BF ile FC birbirine eşit verilmiş. Evet şununla şu birbirine eşit. A e de 4 vermiş. Ve bizden EC uzunluğu nedir diye isteniyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakacak olursak burada ne var? Hocam bir kelebek var. Aa, alan da var işin içinde. Yani kelebek de aslında iki benzer üçgen değil midir? Evet. Kelebekte de nasıl temel orantıda benzerlik oranı yaparken tekrarlı gidiyorduk ya. Kelebekte de aynı şekilde ama kelebekte ayrı ayrı oluyor. Bak şu kenarlar oranı benzerlik oranı eşit oluyor. Peki burada alanlar verilmiş. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse. Tam tersi. Alanlar oranının kare kültünde benzerlik oranına eşit olmaz mı? Evet. Yani 12 bölü 27'nin karekökü benzerlik oranına eşittir. Sadeleştirsen 4, 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 9. E bu kök 4 bölü 9 yaptı. Bu da kaç yaptı? 2 bölü 3 yaptı. Benzerlik oranı kaç yaptı buradan? 2 bölü 3 yaptı. O zaman benzerlik oranı 2 bölü 3 se hocam burası 2 kaysa, burası 3K'dır. E burası 2B'si burası 3B'dir. Burası 2A'sı burası 3A'dır. Bunları yazmaya gerek yok. Şuraları işin içine girmiş ya. 2K'ya 3K ya yazdım buraya. E hocam burası da 3 k Şimdi ne oldu? Benden 4 ve X şuraya yoğunlaşmam isteniyor. E şunlar birbirine paralel ya. Temel orantı kullanalım. 4 bölü 4 artı X neye eşittir? 2K bölü 6K'ya eşittir arkadaşlar. Hadi bakalım yazalım. 2K bölü 6K'ya eşittir. Şunlar şunlar sadeleşti. Hatta 2 ile 6'yı da sadeleştirsem 1 ve 3 kalır. İşler dişler yaparsak 4 artı X eşittir. 12 yaptı. X'i de böylelikle kaç bulduk? 8 olarak bulduk. Hem alan hem de ne benzerlik iç içe bu şekilde gelebilir. Şimdi istersen şöyle özet bir şekilde hızlı bir şekilde şu temel orantıdaki ve kelebekteki benzerlikte alan nasıl kullanıldığını hızlı bir şekilde yine göstereyim. Hocam şöyle bir temel orantı gördüğümüzde. Şöyle atıyorum burası kaç 6 burası 4 olsun. Hocam benzerlik alan işkisi benzerlik oranı karesi 6 bölü 10. 6 bölü 10 dediğimiz nedir 3 bölü 5 değil mi 6 bölü 10 eşittir 3 bölü 5. E, 3 bölü 5'in karesi nedir? 9 bölü 25. 9 bölü 25 yapar. Yani burası 9A iken burası 25A değil. Dikkat. Burası kaç A olacak? 16A olacak. Tamam 25A olduğundan. Kelebekte öyle bir oran gelirse karşımıza. Atıyorum burası 4 burası 6 olsun. 4 bölü 6 dediğimiz nedir? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Hocam burası 4A iken. Üçgenler ayrı ayrı olduğu için burası da 9A deyip. Bu şekilde hem kelebekte hem temel alanda alanı bu şekilde yapabiliriz. A bu soruda karşımıza ne geldi? Alanlar verildi e, ters mantığında. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranın kare de benzerlik oranına eşittir diyebiliriz. Evet gençler böylelikle bu olayı bitirdik mi? Bitirdik. Yani benzerlik bitti arkadaşlar. Sırada ne var? Bundan sonraki konuda artık ne varsa tam emin değilim ama galiba açıortay ortay var. Neyse bundan sonraki konuda konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.